Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır beklemiş olduğumuz videoyu şimdi çekiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ben size Clash Royale nedim adlı bir video çekeceğim demiştim. Maalesef hiç çekemedim ama bugüne nasip oldu. Bugün çekeceğim arkadaşlar. Başlamadan önce şu kutularımı açmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz hani yeni gelen şeyler vardı onlardan biraz bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz gibi şu anki plaj savaşı yani PES'in adı ve parayla açılıyor arkadaşlar. Böyle bir sıkıntı var. Keşke hani Rows olduğu gibi şu taşlar kullanılsa. İşte marketi bu şekilde. Yani taşlarla bir kaç şey alabiliyorsunuz sınırlı yani. Ve arkadaşlar şu gördüğünüz Pest Royale paketlerinde bazen ücretsiz paketler de yer alabiliyor. Yani eğer, eğer Clash Royale oynuyorsanız o fırsatları da kaçırmayın arkadaşlar. Ben bir keresinde bir tane bedava o paket almıştım. Birkaç kutu açmıştım. İşte böyle savaşçılarım arkadaşlar. Yeni gelen savaşçılar da var tabi ki. Yani yeni modlarımız da var arkadaşlar. Bunları birazdan size göstereceğim zaten oynayarak. İşte kılan ekranı gördüğünüz gibi birazcık değişti ve artık gördüğünüz gibi kart isteyebiliyorsunuz arkadaşlardan takas da yapabiliyorsunuz ama takas işte 8. kral seviyesinde ben üst 8 değilim muhtemelen 4'üm arkadaşlar işte özel turnuvalar dostluk savaşları düzenleyebiliyorsunuz böyle ben şimdi onları düzenlemeyeceğim ve kılan savaşları da var arkadaşlar ancak 8. kral seviyesi falan ne olmanız gerekiyor yani ben henüz savaşamıyorum maalesef böyle zorunluluklar var. Burada etkinlik yeri arkadaşlar arada sırada etkinlik düzenleniyor burada. Şimdi arkadaşlar ilk savaşımı yapacağım sonra da şu yeni gelen parti modlarını falan ne deneyeceğiz arkadaşlar. Bu arada acayip yeniliyorum arkadaşlar oyunda. Yani çok iyi oynadığım söylenemez. İşte ben de bundan korkuyordum arkadaşlar. Çok fazla iskelet yolluyor düşman. Direkt gördüğünüz gibi gittik. Şuradan ben de bir iskelet ordusu atayım. Muhtemelen bir savaşçı çıkartıp engelleyecek. Gördüğünüz gibi. Ya bir vuramadı. Avcı yolu. Ya indiremedik. Şimdi iskelet. Al işte öleceğiz. Şuradan barbarları yollayacağım ama. Yok şunlaydı. gidelim. Şu kuleyi bir alırsam. Al işte ya. Hep önümü tıkıyorlar. Güzel aldık bir yere. Şimdi bu iskelet ordusuyla destek veriyor Çok kolay ölüyorlar cidden. Yine bir iskelet ordusu. Bunun da artık iskeletler kaçıncı seviye ise. Yani nasıl desem hep öldürüyorlar. Bizimkiler hiç yapamıyor. Güzel. Şu da yollayayım. Ee, yine geldiler. Bu sefer benim de var. Hadi hadi. Ya. Görüyorsunuz tam yiyecekken yenilmeye başlıyorum. Hadi. Hayır onu da aldım. Tamamdır aldık arkadaşlar. Güzel oldu 3 ile 3 yaptık. Genelde ben bunu çok nadir yapıyorum. Yani genelde 2 1 falan öyle alıyorum. Şimdi altın sandığı açmaya bırakalım. Gördüğünüz gibi kupa seviyen falan ne düşük. Yeni yeni başladım arkadaşlar. Şimdi parti modlarına gelelim. Yeni savaşlar eğitilenmiş arkadaşlar. Şu ayna savaşı hiç görmedim. Kupa kaybetme riski falan de yokmuş. Sandık ve taş kazanabiliyoruz. Şu aynayı deneyelim arkadaşlar. Daha önce hiç oynamadım arkadaşlar aynayı. Şimdi ne olacak? Ayna testi. Allah Allah. Ben hani tam anlamadım. Ben de yolluyum. Bu savaşçılar cidden var mı acaba? Hiç görmedim. Allah Allah. Ben bunları cidden hiç görmedim. Şu an ikiseler daha hızlı. Cidden iyiymiş ama. Hem de bayağı. Beklediğimden iyi çıktı arkadaşlar. Şu altlığı bir salamadım. Aha geliyor. Onu koruyalım. Hayda. Hemen yenmeliyim. Ya bu kadar kolay yenilmeyi beklemiyorum. Aynı savaş ama cidden güzelmiş. Sende olmayan karakterlerle savaşıyorsun ve her defasında değişiyor sanırım. Güzel, iyileştirici ruh bir işe yaradı. A2 katı ekseri. Normalde zaten hızlıydı ama benim işi iyi. Hayda. Yenildik arkadaşlar Bu kadar daha çabuk yenilmeyi beklemiyordum Çabuk demeyeyim de yani Zordu arkadaşlar Sanırım aynı desteler vardı Zaten aynı savaşı sanırım O manada Şimdi 2-2 iki, iki savaş Hızlı maç diyelim Bunda da sanırım Rastgele 2-2 olacak Şimdi göreceğiz zaten. Bunu daha önce oynamış gibiyim. Yani hatırlıyorum az çok. Takam arkadaşımın destesini gösteriyor. Anladım az çok. Şunu da şuraya atayım. Aa güzelmiş. Cidden beğendim bu seferki. Ama karışık ya. Ha yine geldi şu malenci. Kartım yok. Abi ben bunu daha önce gördüm. Bu acayip kötü. Ay daha savaşçıyor. O onu attıysa ben de bunu atayım. Ya yeni şunları Hayda Ama cidden güzel Ben çok beğendim yani Şimdi onu neyle durdururum Ateş atacağım ama yok gerek yok kız. Bu ne attı Ben de dev atayım Hadi be alıyordu Güzel bir savunma. Bir ulaşamadık şuraya. Ay yine geldi bizim madem. Hadi. Güzel iki tane ejderha. Güzel kazanıyoruz. Bir tane de şuradan ben biraz sıkayım. Güzel kuşattık. Şu an resmen kuşattık. Kazandık arkadaşlar. Ve cidden güzeldi. Bu modda böyle arkadaşlar. Ne oldu? Cidden iyiydi arkadaşlar şuradan ödül alayım Şövalye hiç kullanmıyorum ama durmadan onun kartı geliyor Şu anki durumumuz iyi arkadaşlar idare eden Şuradan mesela bağış yapabiliyorsunuz arkadaşlar Ödül kazanıyorsunuz yani nasıl desem böyle arkadaşlar Parti modu bu şekilde Şu üçlü çekilişi bilmiyorum Yeni parti modu Yakında geliyor Yani bu sonradan gelecekmiş arkadaşlar Belki videosu çekerim Ama şimdilik yani söz veremem Evet Arkadaşlar videomuz bu kadardı Umarım beğenmişsiniz Arkadaşlar videoya like atmayı Ve kanala abone değilseniz Abone olmayı unutmazsanız Cidden beni çok mutlu edersiniz Arkadaşlar Zaten abone sayımız iyice fazlalaştı, büyük bir aile olduk. Şimdiden abone olduğunuz ve like attığınız için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hepiniz hoşça kalın arkadaşlar.